Herkese merhaba arkadaşlar. ben Ahmet. Bugün arkadaşlar efsane bir profil botu ile karşınızdayım arkadaşlar. E, Use Info komutunun aslında daha genişletilmiş, e, daha hani daha genişletilmiş, daha geliştirilmiş bir bot versiyonu aslında bu. E, daha önceden paylaşmıştım fakat bir sürü hata vardı botta. O hataları düzeltip arkadaşlar tekrardan e, en güncel sürümüyle bütün her şeyi yeniletip hemen paylaştık arkadaşlar. Şimdi şimde, öncelikle arkadaşlar açıklamada ver dediğim Discord sunucuma geliyorsunuz. Ondan sonra buradan emojiye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Varda şunu söylüyorum, eğer bu videoyu kayıt butonundan sonra atmadıysam, kayıt butonunda biraz enerjim düşmüyordu onlar. Çok üzülüyorum arkadaşlar, yorgundum. Çok üzülüyorum. Tekrardan şimdi kendim diyeyim. Evet şimdi. Buradan emoji tıklıyoruz dediğim gibi Ondan sonra arkadaşlar size şu kanallar çıkacaktır bu kanallardan abone rol bilgiye bakın iyice okuyoruz artık arkadaşlar önceki videolarda dediğim gibi üyeye etiketi atmayacağız o buradan e, abone rol ye, e, abone yetkiisi ekibine arkadaşlar e, etiket atacağız. Ardından abone rol al kanalına arkadaşlar şu şekilde tam ekran e, ss atacağız ve arkadaşlar e, cowboyla chunix falan rolünüüzü vereceğiz Bu arada sunucumuzda oy verme unutmayın 170 oyda efsane bir bot geliyor. Şimdi buradan katıl e, butonuna basacağız altıtlar kanalına geliyoruz. Bakın bir daha göstereyim. Buradan abone rolünü aldık arkadaşlar. Şurada bakın YouTube kategorisi YouTube kategorisinde abone rol al kanalının altında altıtlar kanalı açılacak. Ondan sonra bu kanala tıklayacağız Sonra buradan katıl, katıl diyeceğiz sizde katıl derdimi bilmiyorum belki başka bir şey diyebilir. Ondan sonra gelişer bundan memojiye tıklayacağız Sonra buradan arkadaşlar görsel paylaşıma yeni SS alıp atacağız Yani bu önceki SS'leri atmayacağız da yeni SS alıp atacağız, yorum atmayacağız de, de Yeni SS alıp atacağız hani güvenlik açısından gençler. Ondan sonra buradan yani e, altyapılarımızı istediğiniz gibi ulaşa de çekebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, bu arada proje startlar benim tümünü aldıktan sonra bu altı arkadaşlar e, başlatma özelliği ekledim yani direkt e, başlatmaktan başlatabileceksiniz. Bu arada arkadaşlar e, bu alt sadece Visual Studio kodda çalışmaz hani e, glitchi e özel uyumlu da yapıyorum fakat bazen bot çalışmaya biniyor glitch'te. Dolayısıyla yani size ben e, bu bot glitchi e uyumludur gibi kesin bir şey söyleyemem fakat yakında başlayacağız gençler glitchi e uyumlu yapmaya da daha önceden hep glitchi e uyumsuz yazıyorduk. Şimdi glitchi e uyumlulara da başlayacağız inşallah. Şimdi gençler, projemizi aldık, indirdik. Ee, ondan sonra terminali açacağız tabi. Tabii, tabii sizde e, Visual Studio kodda yoksa şöyle de yapabilirsiniz. İndirdik gençler. Raftan çıkartıyoruz klasörü, sonra açıyoruz. Shift yapıyoruz. Shift, artı, borsunu sağa tıklıyoruz. Böyle bir şey gelecektir. Sonra buradan publisher penceresini açın diyecektir. Sizde komut penceresi de diyebilir. Yani bu Windows sürümüne ne göre değişiyor. Komut penceresini açın diyeceğiz gençler. Buradan, sonra biraz bekleyeceğiz ondan sonra buradan geçer npm i yazacağız bakın npm i yazacağız şöyle biraz yakınlaştırdım npm i yazacağız ondan sonra geçer npm i yazdıktan sonra buradan node nokta yazacağız node nokta yazacağız sonra buradan botumuz başlatılacak botumuz başlatılacak hemen buradan nokta yardım yazalım Evet, notu ayarlarım yazılıyor yani. Şöyle bizi burada sade bir menü karşılayacak. Buradan hemen arkadaşlar ben profilim, profilim yazarak sizleri göstereyim. Böyle bir profil var gençler. vardı bu, bu emojileri nasıl ayarlayacaksanız hemen gösteriyorum. Bakın aşağıda açıklama kısmında gençler size kovboy davet linkini vereceğim. Benim botum. cowboy botun davet linkini veriyorum gençler. Ee, o davet linkinden botu ekleyeceksiniz gençler. Tıklayıp direkt burası da kalmış sunusuna ekleyeceğim. Ee, ondan sonra e, şöyle bakın. E, mesela bir emoji seçelim. Ben e, tiki emojisini seçeceğim. Onay emoji şöyle seçtim. Sonra buradan emoji'nin üstünde tıkladım bir kere saatik yaptım. Sonra bağlantı kopyala dedim. Sonra buradan bot'a geliyorum emoji.emoji nokta emoji ekle emoji'nin bağlantısını yapıştırıyorum emoji'nin adını yazıyorum. Onay emoji video yazalım. Onay emoji video yazdım ve onay emoji onay emoji video ismini yeni bir emoji açtım dedim. Hemen bakalım ya işte ayarlarından ayarladığından yönetim kaydından göstereyim şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi yaşar. Artmış emoji. Hemen şöyle de size de göstereyim. Evet. Onay tıkıyor. Onay emoji biliyor. Bununla bu arada gençler hemen şöyle bir işaret yaparak alabilirsiniz. Şöyle. İşaret yaparak alabilirsiniz. Hemen şöyle yapayım size. Şöyle bir işaret yaparak da bu emojinin kodunu alabilirsiniz. Açıklama kısmına vereceğim arkadaşlar bu işareti. Olan alabilirsiniz sizden. E, aldıktan sonra... Tekrar yardımı yazalım Aslıyım şuraya bakmayın Eee buradan e, Cinsiyet erkek Onu ayarlayalım Cinsiyet erkek Ondan sonra isim var isim Ahmet Eee soyadımı soyisim var nokta tabii ki de gizleyeceğim Şurada yapalım <gülüyor> Tabi 3 harfli değil lan soyalım Oyunu anlamayın Ondan sonra oyun var Oyuna ben GTA 5 yazıcam Öyle de sevmiyorum da öyle Ondan sonra şarkıya eee yazayım. Öyle bir şarkı yok herhalde de neyse. Ondan sonra bayrak yazalım. Bayrağa hemen şöyle Türkiye imajını koyalım. Türküs. E, ondan sonra juma bayrak isim bitti. Tamam. Sonra hemen şöyle şarkıya gelsin şarkı profilimi diyelim. Evet gördüğünüz gibi ayarlanmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her şey tamam ayarlanmış. Bu bizim avatarımızı veriyor aynı şekilde Yani böyle güzel bir bot arkadaşlar ee, Umarım botu beğenirsiniz Bunun yakında v de gelecek Şu an moderasyon botu V3 Ve Guard bot üzerinde çalışıyoruz Umarım başarılı olacak Ve sizlerle paylaşacağız arkadaşlar ee, Bu arada arkadaşlar hemen şöyle bir da yapayım Sunucumuzda arkadaşlar Sunucumuzda Yetkili alımları açık. Yetkili alımları açık. Katılabilirsiniz. İstediğiniz gibi. Bu arada Pico'da de gelmeyi unutmayın. çakalım böyle. <gülüyor> Neyse. Ee, evet arkadaşlar. Dediğim gibi yani. Videoyu bu ara kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Aşağıdan videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorum da yazarsınız. Çok sevinirim. Bu arada hemen şunu kapatıp gençler. Ee, başlatmada şuradan açabiliriz. Botumuzu buradan açabiliriz istediğiniz gibi yapabiliriz dediğim gibi arkadaşlar video sonuna kadar hissediniz hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar hoşça kalın video like ve yorum atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın görüşürüz.